Köy izleyen türkiye'nin tabbutsuz ana haber bülteni karşınızda Yüzfenk Yüzmet Tarik Maşhad Tarikhaber.com haber bülteni başlıyor yapacak. 21 Şubat 2 kadar bu ekranlarda günün açık an gelişleri seçimi paylaşacağız ben diyeyim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanalları burada şöyle bir tane çek olsak deriz izleyenler. Pinterest Tarikhaber TV'de Pinterest Haber Ellen Tarık Haber TV TikTok Tarık Haber TV Facebook Tarık Haber TV LinkedIn Tarık Haber e Seyirci Tarık Haber Yay Tarık Haber Hamburg Tarık Haber Instagram'da Tarık her tübetle Ot Yılmaz Zedit Grand Type 7308 YouTube Tarık Haber TV ve Hekimler değerli dostlar. Diğer sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıç yap olursak değerli izleyenler. Bir kolay like dostlar bir kolay kanalımız harika ve tüyden bizlere ulaşabilirsiniz. Canlı da yayında yayındayız, apcanlı yayın Tarık haberi, kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilesiniz. Dike kanalımız Tarık Haber bizi bizlere ulaşabilesiniz değerli dostlar. Twitch'de yayınlayız ister dostlar, Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere İzlediğiniz için Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki Bir He dostlar -olay da yayındayız. ysından olay kanalımız tarih haber günen bizlere ulaşabilir ulaşabilirsiniz değerli izleyenler ol bu haberimize geçiyoruz değerli İlk haberimiz aldatma iddiası sonrası Ankara'da dehşete düşünen olay yaşandı. Aldatma iddiası sonrası kriz geçirdi. Eşini vurup intihar etti Ankara'nın. Mamat ülkesinde boşanma açamasındaki eşini silahla yaradayan şahıs intihar etti. Olayın aldatma iddiası yüzünden iç çıktı ifade edildi. Öte yandan olayla başlatıldı. Aldatma iddiası sonrası kriz geçirdi. Eşine vurup intihar etti. Ankara'nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şahıs intihar etti. Olayın aldatma iddiası yüzünden çıktığı ifade edildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara'nın Mamak ilçesinde Yasin Serin, evde tartıştığı eşi Dilara Filiz Serin'i tabancayla ağır yaralayıp, ardından aynı silahla intihar etti. <gülüyor> Olay, öğle saatlerinde Şahin Tepe mahallesi Hocalı Caddesi'nde meydana geldi. Yasin Serin, iddiaya göre kendisini alattığını düşündüğü eşi Dilara Filiz Serin ile evde tartışma yaşadı. Eşine vurup intihar etti. Kayınvalidesinin de evde bulunduğu sırada tabancasını çıkararak eşine ateş eden Yasin Serin, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yasin Serin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dilaro Filiz Serin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hacettepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. Dilaro Filiz Serin'in hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lla. Ana sayfaya dönmek için tıkladınız. Cesedi kum çuvalında bulunmuştu. İki kadının otostoku için durduk. Başına gelmeyen kalmadı Al haber bütçemiz devam ediyor Yaklaşık 21.02'ye kadar ekranlardayız Değerli dostlar Milyonların gözü kulağı 4 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olan oranı ile ilgili Açıklaması gündem yarattı Adından gözler şimdi de 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyon rakamlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yapmış olduğu zaman oranına ilgili açıklamaya dikkat çekmişti. devlet memurları sözleşmeliler ve memur emeklilerine yapılacak Temmuz uzanma için kritik veriler pazartesi günü tüyük uygulayacak işe tüm detaylar. Finans, finans, ekonomi. Memur ve memur emeklilerine ara zam için gözler 4 Temmuz pazartesiye çevrildi. Erdoğan'ın zam oranıyla ilgili sözleri dikkat çekti. <gülüyor> Demir onların emeklilerine ara zam için gözler 4 Temmuz pazartesiye çevrildi. Erdoğan'ın zam oranıyla ilgili sözleri dikkat çekti. Asgari ücrete yapılan %30'luk zamının ardından gözler şimdi de 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapmış olduğu zam oranıyla ilgili açıklama dikkat çekmişti. Devlet memurları Sözleşmeliler ve memur emeklilerine yapılacak Temmuz zamlı için kritik verileri pazartesi günü TÜİK duyuracak. İşte tüm detaylar. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin beklediği ara zam için gözler 4 Temmuz pazartesi gününe çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak. Ara zam için geri sayın. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Memur maaşlarına baz teşkil eden tüketici fiyat endeksi, TÜFE, Mayıs'ta %2,98 yükselirken, Ocak-Mayıs döneminde tüketici fiyatlarında %35,64 artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan %75'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Toplu sözleşmeden kaynaklı yılın ilk yarısında %7,5 zam alan devlet memurları, Haziran ayı tüfe oranı kapsamında da enflasyon farkı alacak. Toplu sözleşme gereği %7 zam cepte. Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için Temmuz'da %7 zam verilecek. Son dakika araç sahipleri dikkat. Akaryakıtta da çifte indirin. Motorinden sonra şimdi de benzin ve fiyatlar değişti. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2021 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon %25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile 2022 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda %30,95 iyileştirme yapıldı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bakur Emeklileri de zamlı alacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bakur Emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Beklenti ne yönde? Bu arada, A Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, Haziranda tüfenin %4,44 artmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam oranı açıklaması. Dün asgari ücret zamını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu çalışanlarına yapılacak zam oranıyla ilgili de kamu çalışanlarımızın emeklilerimizin maaşlarına %40'un üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak demişti. A, Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türkiye'de bir ilk. Bursa'da açılışı yapıldı. Son dakika yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücretliler nefesini tuttu. 3 senaryo. Oldu. En çok aranan haberler. Bist piyasalarında oluşan tüm verileri ait telif hakları tamamen mıstık'a ait olur. Bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay piyasası, borçlanma araçları piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası verileri Bist kaynaklı... Ana haber bir rütterimiz devam ediyor yaklaşık 21-0 2'ye kadar bu ekranlar reis olsun. bu nasıl gol çok gayet olay yaşandı amacınız nedir? Partizan Partizan'la karşı karşıya geldi Avusturya kampı öncesinde 3 hazırlık maçı oynanan Fenerbahçe Şikapu, Şikapu ile 2 berab beraber kalırken Tirana'yı 4-0 şu malı 4-2 mağlup etmişti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe 2. dakikada Valencien attı. gol de bir süre öne geçti. Bu, bu golde Partizan'ın yaptığı büyük hata sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe'den çok garip gol. Partizan maçının hemen başında ilginç olan. Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya geldi. Avusturya kampı öncesinde üç hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, Sikupi ile iki berabere kalırken, Tirana'yı 4-0, Als Hamalı ise 4-2 mağlup etmişti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe ikinci dakikada Valencia'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golle Partizan'ın yaptığı büyük hata sosyal medyada gündeme oturdu. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya geldi. Mert Hakan yandaşın sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldığı maça Fenerbahçe, Altay, Osayi, Mincay, Sağlay, Ferdi, İsmail, Zavci, Lincoln, Urma, Rossi, Valencia 10, 11 ile çıktı. Açıkımız gol bulan sarılıcı Vertliler sosyal medyada gündem oldu. Amacınız ne? Karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında gelen golle öne geçen Fenerbahçe çok ilginç bir gole imza attı. Partizan'ın maç başından beri kalecisiyle pas yapması büyük dikkat çekti. savunma ısrarla kalecisiyle pas yapan partizana Fenerbahçe cezayı kesti. Kalecinin topu yine savunmaya atmak istediği sırada Valencia araya girdi ve topu ağlarla buluşturdu. Türk taraftarlar ise bu golden sonra sosyal medyada amacımız ne? Gol yemek mi istiyorsunuz? Barcelona gibi pas yapmak bu kadar kolay mı sanıyorsunuz, yorumlarında bulundu. Görüntüler TVT Spor'dan alınmıştır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mert Hakan Yandaş. Kaptan ayrıldı. Nedeni, Burut resti çekti. Yılın transferi denilmişti. Biletini kesti. Burut istedi ve geldi. <gülüyor> F. Bahçeli isim kulübede. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 2102 kadar bu ekran var. Yatırımları tutak suçlattı. Türkiye'de ilk yaşandı. Bursa'da da açıldı. İsviçre merkezi Neste Hurlats Kainz, Türkiye'nin ilk entegre beslenme ürünleri fabrikasını açtı. Bursa'nın Karacabey ilçesindeki fabrikanın açılışına, Sanayi Vatanörcü Bakanı Musa ile Tarım ve Orman Bakanı Vahir Kirişi de katıldı. Türkiye'de birini, Bursa'da açılışı yapıldı. ve merkezli Neste Hurlats Kainz, Türkiye'nin ilk enteral beslenme ürünleri fabrikasını açtı. Bursa'nın Karacabey ilçesindeki fabrikanın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişici de katıldı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde Nesle h Ence firmasına ait Türkiye'nin ilk enteral beslenme fabrikasının açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişici ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan acil. Neslenin 186 ülkede 150 yılı aşkın süredir, Türkiye'de ise 116 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi. acil ortak değer yaratma anlayışıyla bireyler ve ailelere, topluluklara fayda sağlayacak çalışmalara öncelik verdiklerini ifade etti. Son yıllarda neslenin arge gücünü, Türkiye'de yerli üretim yapmaya yönlendirdiklerini ve uzun dönemli iş stratejilerinde yerlileşmeye odaklandıklarını belirten acil Neslenin global birikimini ve bilimsel araştırma gücünü Türkiye'ye taşıyacak adımlarla, yerel ham madde kullanarak üretim yapabileceğimiz yatırımlara öncelik veriyoruz. Bu kapsamda, Neslenin küresel çapta oh en dinamik iş birimlerinden Nesle ve Türkiye'ye kazandırdığı ilk enteral beslenme fabrikasını açmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz diye konuştu. Fabrikamıza yaptığımız yatırım kısarı 433 milyon liraya ulaştı. Nesle h Türkiye Genel Müdürü Hamzade Yaz ve Nesle h 10. Kalkınma Planı çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın sağlık endüstrilerinde yerleşme eylem planı kapsamında ürünlerinin yerleştirilmesi çalışmalarının iki yıl önce başlattığını hatırlattı. yerlileşmenin ilk adımı olarak Balıkesir'de sözleşmeli üreticide üretilen enteral beslenme ürünlerini Mart 2021'de piyasaya sunarak Türkiye'de bu alanda yerlileşen ilk şirket olduklarını aktaran Yaz, şunları kaydetti. Nesle'nin Bursa-Karacabey üretim yerleşkesinde bulunan fabrikamız, Türkiye'de yerli üretim yapmak için enteral beslenme alanına özel inşa edilmiş ilk fabrika olması açısından büyük önem taşıyor. Halihazırda faaliyete geçen ve ilk ürünlerini hasta ve sağlık profesyonelleriyle buluşturan, yıllık 9000 ton üretim kapasitesine sahip Nesle h 6 Fabrikası, gelecek yıl gerçekleştirilecek kapasite artışıyla iki kat üretim hacmini ulaşacak. 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sağladığı teşvikle hayata geçirdiğimiz fabrikamıza yaptığımız yatırım tutarı 433 milyon liraya ulaştı. Mayıs 2022'de ilk onaylı ürünlerimizi doktor ve hastaların hizmetine sunduğumuz fabrikamızda önümüzdeki sene toplam 8 farklı ürün grubuna ait 29 enteral beslenme ürünü üretilecek. Böylelikle Nestle Health Science Türkiye'nin enteral beslenme ürünleri üretiminin %63'ü Türkiye'de yapılacak. Fabrikamız Üstün teknolojisi ve güçlü altyapısıyla Nestlé Health Science'ın ürün geliştirme üssü olmaya aday konumda. Fabrika sıfır atık çerçevesine uygun tasarlandı. Nestlé, Türkiye'deki 5. fabrikasını Bursa Karacabey'de hizmete açtı. İsviçre merkezli Nestlé'nin iş birimlerinden biri olan Nestlé Health Science çatısı altında üretime başlayan fabrika aynı zamanda Türkiye'nin ilk enteral beslenme fabrikası olma özelliğini taşıyor. Firmanın beslenme alanındaki 150 yılı aşkın sürelik birikimini bilimsel deneyimiyle birleştirerek sağlıkta beslenme alanında hizmet veren Nesli h Türkiye'de yerli ve milli üretim yapmak üzere açılan ilk enteral beslenme fabrikasıyla önemli bir yatırıma daha imza atmış oldu. Nesli'nin 2050'de net sıfır tahvüdü doğrultusunda, sürdürülebilirlik hedeflerine uygun şekilde tasarlanan Nesli H6CNC fabrikası tüm süreçlerinde sıfır atık ve karbon emisyonu azaltımı hedefleriyle çalışacak. Solar enerji panelleri kurulan meslehe Karaca Bey fabrikasındaki enerji kullanımının büyük bölümü güneş enerjisinden elde edilecek. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber mülkelerimiz devam ediyor yaklaşık 21.02'ye kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Razım oldu Kırpınar'da dramatik olay yaşandı. Ağlı güreşleri baş 2. tur müsabakasında büyük bir sürpriz yaşandı. Bugüne dek 2011, 2012, 2019 ve 2020 yıllarında olmak üzere 4 kez baş pehlivan, pehlivanlık kazanan Ali Gürbüz 2. turda Mehmet Yeşil Yeşil'e Yeşil Yeşil Yeşil eğlendi. Öte yandan bir diğer sürprizle geçen yana finalisti İsmail Koç'tan geldi. Koç Hüseyin Gümüş Palana eğlendi. Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilen Ali Gürbüz altın kemerin daimi sahibi olma şansını kaybetti. Son dakika, Kırkpınar'da iki büyük sürpriz bildi. ana haberdeyiz mama. Son dakika haberleri, 661. <gülüyor> tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Baş 2. tur müsabakasında büyük bir sürpriz yaşandı. Bugüne dek 2011, 2012, 2019 ve 2021 yıllarında olmak üzere 4 kez Baş Pehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, 2. turda Mehmet Yeşil Yeşil eğlendi. Öte yandan bir diğer sürpriz de geçen yılın finalisti İsmail Koç'tan geldi. Koç, Hüseyin Gümüşalan'a elendi. Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilen Ali Gürbüz, Altın Kemer'in daimi sahibi olma şansını kaybetti. Son dakika haberleri, 6.61. tarihi Kırk Pınar Yağlı Güreşleri Baş ilk tur müsabakasında rakibini yenen 27 Pehlivan üst yükselmişti. İkinci turda geçen yılın şampiyonu Ali Gürbüz ile Mehmet Yeşil Yeşil eşleşirken, Aynı senenin finalisti İsmail Koç'la Hüseyin Gümüşalan ile eşleşti. Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilen Ali Gürbüz, Altın Kemer'in daimi sahibi olma şansını kaybetti. Son şampiyon elendi. Bu de 2011, 2012, 2019 ve 2021 yıllarında olmak üzere 4 kez baş pehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil'le karşı karşıya geldi ve rakibine elenerek büyük bir sürprize imza attı. Finalist de kaybetti. Geçtiğimiz yılın festi İsmail Koç ise karşılaştığı rakibi Hüseyin Gümüşalan'a kaybetti ve organizasyona veda etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bükelimiz devam ediyor. Yaklaşık ki 21.02'ye kadar bu ekranlarda değerli dostlar. Akı yakıtta bu kez çiftliğinde indirim geldi. İşte yeni fiyatlar değer dostlar. Son dakika haberine göre araç sahiplerinin güzül güldürecek haber peş peşe geldi. Motorun fiyatlarına peş peşe gelen indirimlerden sonra şimdi benzin ve LPD fiyatları düştü. Benzindeki lira 13 kuruş LPG 1 lira 71 kuruş indirim geldi. Böylece benzin 25 lira seviyelerine otogaz seviyelerine Finans, finans, ekonomi. Son dakika araç sahipleri dikkat. Akaryakıtta çifte indirim. Motorinden sonra şimdi de benzin ve fiyatlar değişti. Son dakika araç sahipleri dikkat. Akaryakıtta çifte indirim. Motorinden sonra şimdi de benzin ve fiyatlar değişti. Son dakika haberine göre araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haberler peş peşe geldi. Motorin fiyatlarına peş peşe gelen indirimlerden sonra şimdi de benzin ve LVP fiyatları düştü. Benzine 2 lira 13 kuruş, 1 lira 71 kuruş indirim geldi. Böylece benzin 25 lira seviyelerine, otogaz ise 10 lira seviyelerine geriledi. Son dakika haberi, motorinden sonra benzin ve ilk den gelen haberde sürücüleri sevindirdi. Önceki iki gün motorin fiyatlarına peş peşe gelen indirimlerden sonra bugün de benzin ve LPG fiyatları düştü. Yeni fiyatlar 1 Temmuz itibarıyla tabelge yansıdı. Motorinden sonra sıra benzin ve ilk Rent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son günlerde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başladı. 29 ve 30 Haziran tarihlerinde motoruna üst üste gelen indirimlerin ardından şimdi de benzin ve link fiyatı düştü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 13 kuruş, tuttu ise 1 lira 71 kuruş indirim geldi. Benzin ve LPG kaç lira oldu? İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 25.17'yi, Ankara ve İzmir'de 25.29 TL'ye geriledi. Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'yi, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi. Fakat yakıt fiyatları bayiler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor. Motorine üst üste indirim gelmişti. 29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece 2 günde fiyat 3 lira 34 kuruş gerildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Malavya bir kere biz devam ediyor yaklaşık 21.02'ye kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Kurban Bayramı'nda hangi yolların ücretsiz olacağına ilişkin Uğraşım ve Altyapı Bakanı Adil Karaismayloğlu'dan açıklama geldi. Bakan İsmailoğlu devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi. Bakan İsmailoğlu müjdeyi verdi. Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz. Kurban Bayramı'nda hangi yolların ücretsiz olacağına ilişkin ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil İsmailoğlu'ndan açıklama geldi. Bakan Kara İsmailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, kurban bayramında köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu. Bayramda ücretsiz olacak. TRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan ve kurban bayramı için müjde veren Kara İsmailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi işşlet devlet modeline yönelik eleştirilere 1915 Çanakkale köprüsü üzerinden cevap veren Kara İsmailoğlu bakın daha bir kuruş ödemedik proje bitti 4 yıl gibi kısa bir sürede bitti 2 milyar 545 milyon euroluk finansal giderin bir geri dönüşü olacak ortalama süreye geldiğinde artıya geçmeye başlayacak 2040 yılına geldiğimizde bu projeler sayesinde bütün Ulaştırma Altyapı Bakanlığı artık kendi gelirini kendi üreten bir bakanlık haline dönecek bu projeler sayesinde dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bu haber bültenimiz devam ediyor. Yaltaşık 21.02'ye kadar bu ekranlar duyuyoruz. Açınırca noktayı koyduğu herkesi, yayın, herkesi yayınladı. Öncü ve Survivor yarışmacısı Batuhan Karacaklayan'ın etkilenmesinin ardından kendisi ve annesinin yaptığı paylaşımlara Acun da yanıt geldi. Nisan Bölükbaşı'nın şampiyonluğunun ardından hak yenidi, yenidi iddialarına yanıt Ucalı gerekirse noter tasdikli oylar yayınlarız. Kimse bizim namusumuza dil uzatamayacak, herkes haddini bilecek diye konuştu. Gelişme yarından final finallerdeki oylama sonuçlarının oy oranlarını yayınlarız. Acun Ilıcalı'dan Survivor finalindeki tartışmalara yanıt, oylama oranlarını yayınladı. Oyuncu ve Survivor yarışmacısı Batuhan Kayanın elenmesinin ardından kendisi ve annesinin yaptığı paylaşımlara Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğunun ardından hak yendi iddialarına yanıt veren Ilıcalı, ''Gerekirse noter tasdikli oyları yayınlarız. Kimse bizim namusumuza dil uzatmayacak, herkes haddini bilecek.'' diye konuştu. Gelişmelerin ardından Ilıcalı finallerdeki oylama sonuçlarının oranlarını yayınladı. Surbibol 2022 2022'yi bölük başı şampiyon olarak tamamlandı. Oyuncu Batuhan Karacakaya ise yarı finalde elendi. Gülhayat Karacakaya, oğlu Batuhan'ın elenmesinin ardından sosyal medya hesabında yaptığı oğlunun hakkını yiyenler haklarında boğulsunlar. 10 gündür her yere yazdım, çırpındım. Oğlunun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki? Duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gittim oğlumun emekleri mesajını yayınladı. Oğlumu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Acun Hılıcalı Survivor Eksitra programında konuştu. Ilıcalı, yarışmacıların aileleri çocukları kazanamadığı zaman bize düşman oluyorlar. Sevgili Batuhan'ın annesi sağ olsun bizi tebrik etmiş, teşekkür etmiş. Buradan Gül Hayat Hanım'a selamlar. 10'lu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. 10'lu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu. Panarumalar suçlu. Bütün ihalede bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor. Bizim kimden ne çıkarımız olabilir? Biz Batuhan'ı seviyoruz. Batuhan ile ilgili hiçbir problemimiz olmadı. Dediğim gibi anneler, babalar evlatları için daha hassas davranıyorlar. Geçen sene Aleyna'nın annesi bu konuda maşallah çok aktifti. Bu sene de Batuhan'ın annesi finali güzel yaptı diye konuştu. Noter tasdikli oyları yayınlarız. Ilıcalı, sağ olsun Batuhan'ın annesi hakkımız yendi dedi ya. Nisa, Batuhan'ın üç katı oy almış. Senin ne hakkın yenmiş. Oğlunun ne hakkı yenmiş. Nerede onu? Ben Batuhan'ı severim de. Üç oylamaya girmiş hayatında. İkisinde elenmiş zaten. Batuhan'ın kendisini garip bir yerde gördüğünü tahmin etmiyorum da. Eğer annesi oğlunun hakkının yendiğini emeğinin çalındığını düşünüyorsa biz noter tasdikli oyları yayınları sorun değil diye konuştu. Mektubu bekliyorum. Burası insanların takdir ettiği bir platform diyen Alıcalı, zaten noter var, oylama var. Ona emanet etmişiz kendimizi. Sonucu alıyoruz ve koyuyoruz. Ne yapacağız yani? Senin hakkım yeniyor demen için on oylamadan çıkarsın da sıra dışı bir şey olur biz de deriz ki burada garip bir şey oldu. Zaten çıktığın oylama yok, her oylamada elenmişsin. Batuhan mektup falan yazmış. Bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz. Buradaki konuşup, açık açık söylüyorum, biz kimsenin emeğimizi töhmet altında bırakmasına izin vermeyiz, vermeyeceğiz de. Açıklamasında bulundu. Herkes haddini bilecek. Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü, biz emeğimizi... Bu kadar kişinin emeğine kalkıp da birilerinin dil uzatmasına izin vermeyiz. Burada kimsenin hakkı yenmez. Kalkacak birileri oradan hakkımız yendi biz senin hakkını niye yiyelim ya. Kimse bizim namusumuza dil uzatmayacak, herkes haddini bilecek. Gelişmelerin ardından Ilıcalı finallerdeki oylama sonuçlarının oranlarını yayınladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tepkik. Ana Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.02'ye kadar ve ekranları istemeyeceğine yani Erdoğan'ın cevabı gündem oldu NATO zirvesine damga vuran diyalog yaşandı. 4 NATO liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı damgasına vurdu. Zivere Güney Kıbrıs Rum yönetimi ilgileneyim. Anastasya'sının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paris'te buluşma teklif ettiği Erdoğan ise... Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne gel orada görüşürüz dediği öğrenildi. Ürün lider görüşme teklif etti, Erdoğan'ın cevabı gündem oldu. İspanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cevabı damgasını vurdu. Zirvede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Derke Erevye, Lideri Anastasiadis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paris'te buluşma teklif ettiği, Erdoğan'ın ise gel orada görüşürüz dediği öğrenildi. İspanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kıbrıs Turun Yönetimi, VK Revy'e, liderin Nikos Anastasiades arasındaki diyalog damga vurdu. İki liderin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Madron vasıtasıyla yan yana geldiği görüşmede, Anastasiades'in Erdoğan'a Paris'te buluşma teklif ettiği öğrenildi. Dikkat çeken diyalog. CNN Türk Lefkoşa temsilcisi Ömer Bilge, CNN Türk canlı yayınında konuyla ilgili yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Rum lider Nikos Anastasiadis ve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peşini bırakmadı ve sürekli takip ettiği, yan yana gelme girişimlerinde bulundu. Hatta yemek öncesinde tesadüfen yan yana gelmesini kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Ömer Bilge, konuşmasının devamında Anastasiadis'in Rum basınına yaptığı demeçe değinerek, Anastasiadis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iki defa yan yana geldiğini ve kendisine ön ayak olan Macron olduğundan dolayı Paris'te buluşma teklifi bulunduğunu ifade etti. Kutcuyu gel orada görüşürüz. Gazetecilerin, Sayın Erdoğan ne cevap verdi? Sorusuna ise Anastasiadis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gel orada görüşürüz cevabını verdiği bildirildi. Ne olmuştu? NATO Liderler Zirvesi'nin akşam yemeğinde Avrupa Birliği'nin liderlerinin katıldığı yemekte Anastasi Hadis kısa bir konuşma da yapmıştı. Anastasi Hadis, İsviçre'deki müzakerelerin de kaldığı yerden devam etmek istediğini söylemişti. Anabeya ülkelerimiz devam ediyor ya değerli izleyenler. Yaklaşık 21.02'ye kadar bu ekranlar Yandaş, Mert Hakan Yandaş kamptan ayrıldı. Milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş Sarılacivertlerin Graz'da gerçekleştirdiği kamptan ayrıldı. Mert Hakan Yandaş Sarılacivertlerin Graz'da gerçekleştirdiği kamptan ayrıldı. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş Sarılacivertlerin Graz'da gerçekleştirdiği kamptan ayrıldı. Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, Avusturya kampından ayrıldı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, kamptan ayrıldı. Adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, meyve çektirmek ve tedavisini sürdürmek üzere birazdan ayrılarak İstanbul'a gitti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fenerbahçe'den çok garip boy. Haber bürtelimiz devam ediyor derdiz ya değerli izleyenler. yaklaşık yaklaşık 21.02'ye kadar bu ikram Yarış yarışmanın gerginlik Acun'u sildi değerli izleyenler. <gülüyor> Sevaver 2022 All Star'da İsa Beybaşı'nda kalan bir yarışmacı ikinci olarak tamamlayan Adem Kılıççı, Acun Ucalı'yı sosyal medyada takipten çıkarttı. Kılıççı, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Yarışmadan sonra gerginlik. Survivor Adem Acun Alıcalı'yı takipten çıkardı. Survivor 2022 All Star'da Nisa Bölükbaşı ile finale kalan ve yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Adem Kılıçcı, Acun Alıcalı'yı sosyal medyada takipten çıkardı. Kılıçcı, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star, 30 Haziran akşamı İstanbul'da yapılan büyük finale şampiyonu belirledi. Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı'nın kaldığı finalde en çok SMS'i alan Nisa, yarışmayı şampiyon olarak tamamladı. Yarışma sonrası ise Adem'den dikkat çeken bir hamle geldi. Adem, Acun Hılıcalı'yı sildi. Survivor All finalinde önce 3. olan Batuhan'ın annesi oğlunun hakkının yendiğini söyleyerek Acun Hılıcalı'ya sitem etti. Şimdi de Survivor tarihinde 3. kez final koltuğuna oturarak büyük bir başarıya imza atan Adem, Acun Hılıcalı'yı hedef aldı. Adem Kılıçcı, yarışmanın final yapmasının ardından Instagram hesabından acun ricalayı takipten çıkardı. Adem'in bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bir kısım sosyal medya kullanıcısı Kılıçcının ricalayı bu zamana kadar hiç takip etmediğini bu yüzden herhangi bir silme durumunun olmadığını söyledi. Adem Kılıçcı'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ana haber rötelimiz devam ediyor yaklaşık. Bugün topladığı ekmekleri yormuş gibi yapıp bakın ne yaptı değerli izleyenler. Ev tutulanda çöpten ekmek yemen numarasıyla ile duygu sömürüsü yapıp direnen bir kişi zabıta kitlenince yakalandı, denecilerin pesteti deten yöntemi ise dikkat çekti. İşe dışında ikamet ettiğini hurda plastik ve pesle topladığını iddia ettiği kadının Elinde bulunan poşetleri inceleyen takipleri dilencikten kazandığı paraları poşetlere bulunan ekmeklerin arasına gizlediğini tespit etti. Dilencinin pes dedirten oyunu. Topladığı ekmekleri yiyormuş gibi yapıp, evli Sultan da çöpten ekmek yemen numarasıyla duygu sömürüsü yapıp dilenen bir kişi zabıda ekiplerince yakalandı. Dilencinin pes dedirten yöntemi ise dikkat çekti ilçe dışında ikamet ettiğini, burada plastik ve pet şişe topladığını iddia eden kadının elinde bulunan poşetleri inceleyen zabıta ekipleri, dilencilikten kazandığı paraları poşetlerde bulunan ekmeklerin arasına gizlediğini tespit etti. Eyüpü Sultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede genel denetim, takip ve uygulamalarını sürdürüyor. Eyüpü Sultan'da Göktürk-Kemerburgaz yolunda bir dilenci, çöp konteynerini karıştırarak topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yaparken yakalandı. Ekmeklerin arasına saklamış. İlçe dışında ikamet ettiğini, burada plastik ve pet şişe topladığını iddia eden kadının elinde bulunan poşetleri inceleyen zabıta ekipleri, dilencilikten kazandığı paraları poşetlerde bulunan ekmeklerin arasına gizlediğini tespit etti ve ekmeklerin de olduğu poşetten 2400 Türk Lirası çıktı. Ekipler, dilenciyi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. N.K. isimli dilenciye kabahatler kanunu gereği cezai işlem uyguladı. İldi A ana sayfaya dönmek Alaver bir terimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 21 eee sayılıkiye katabeye kımar Jandarma bölgede alarma geçti. Çok sayıda ekip görev yapıyor değerli izleyenler. Muğla'nın Marmaris şişesinde geçtiğimiz haftalara çıkan ve 5. günde söndürülen orman yangınlarından tedbirler üst seviyeye çıkartıldı. Jandarma ormanlarda devriye görevine başladı. Çok sayıda jandarma ekibi ormanlık bölgelerde devreye görevi yapıyor. da orman yangınlarına karşı önlemler artırıldı. Jandarma ekipleri göz açtırmıyor. Mula'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz haftalarda çıkan ve 5. günde söndürülen orman yangınının ardından tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Jandarma, ormanlarda devriye görevini başladı. Çok sayıda jandarma ekibi, ormanlık bölgelerde devriye görevi yapıyor. Hava sıcaklıklarının 35 derecelerde olduğu Marmaris bölgesinde, orman yangınlarına karşı tedbirler arttırıldı. Mula il jandarma komutanlığı ekipleri, Marmaris yangının ardından bölgeyi 24 saat gözetim altında tutuyor. Çok sayıda personel görev yapıyor. Bodrum'da 27, Dalaman'da 5, Latça'da 4, Fethiye'de 30, Kavaklıdere'de 5, Köyceğiz'de 9, Marmaris'te 24, Menteşe'de 7, Milas'ta 26, Ortaca'da 9, Seydi Kemer'de 7, Kula'da 16 ve yatanda 5 olmak üzere 174 devriye faaliyetinde 565 personel ve 107 araç görev yapıyor. Orman yangını günlerce sürmüştü. Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran'da çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılmıştı. Küfre koyunda iki benzin bidonuyla yakalanıp, tutuklanan Sacit Ayhan'ın jandarmadaki itirafında ailesiyle husumeti yüzünden ormanı kundakladığı ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 5 gün boyunca bölgede takip ettiği yangını söndürme çalışmalarına, 3 katardan 44 helikopter ve 1 Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazi, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 tomama ile 5700 kişilik personel katılmıştı de Ana sayfaya dönmek için tıklayınız bu haberültenimiz devam ediyor bu bir ay helikopter acil iniş yaptı değerli izleyenler Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ı Bursa programına götüren helikopter pilotunun rahatsızlanması da dolayısıyla Bilecik'e acil iniş yaptı. Pilot Eskişehir'deki hastaneye kaldırılırken Yıldırım Yıldırım'ı bir süre dinlendikten sonra başka bir helikoptere Bursa'ya gitti. Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ı Bursa programına götüren helikopter, Pilotunun rahatsızlanması dolayısıyla Bilecik'e acil iniş yaptı. Pilot Eskişehir'deki hastaneye kaldırılırken, Yıldırım ise bir süre dinlendikten sonra başka bir helikopterle Bursa'da gitti. Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa'ya götüren helikopter, birinci pilotun Bilecik semalarından rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yaptı. Pilot tedavi altına alındı. Rahatsızlanan pilot ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavinin ardından Eskişehir'e sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yıldırım, gelen başka bir helikopteri kullandı. Bu arada Binali Yıldırım'ı AK Parti Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri karşıladı. Jandarma komutanlığında bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra gelen başka bir helikopterle Bursa'ya gitti. İlle Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bu haber verilerimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.42'ye kadar bu ekranlarda izleyenler. Golle başladı. E, maç golle başladı değerli izleyenler. Ve şu anda maçta 57. dakika oynanıyor. Hazırlık maçında Fenerbahçe Pat Partizan Begrat'ı 1-0 mağlup ediyor. Ender Valenzia'da ikinci dakikada golü kaydetti değerli izleyenler. Hazretler sürüyor, bölgenin çarpışma ve gelmeye başladı. Operasyon an meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlara Suriye'nin kuzeyine askeri harikat için Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Suriye Ordusu'nun da hazırlıkları sürdürdüğü bölgeden gelen son fotoğraflar askeri operasyon için yürütülen hazırlık çalışmalarının boyutunu gözler önüne serdi. Suriye'de Erdoğan'ın verdiği mesajlarla Suriye'nin kuzeyine askeri harekat için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Suriye Milli Ordusu'nun da Sevmeho hazırlıklarını sürdürdüğü bölgeden gelen son fotoğraflar askeri operasyon için yürütülen hazırlık çalışmalarının boyutunu gözler önüne serdi. Suriye'nin kuzeyinde operasyon an meselesi. Tercüfatta Suriye Milli Ordusu hazırlıkları sürüyor. Sevmeho komutanı Yunis Derbasla da operasyonla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan sinyali vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gece ansızın girebiliriz söylemiyle Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından operasyonun yapılacağı tahmin edilen bölgelerde hareketlilik devam ediyor. Terör örgütü PKK her yeri bombalıyor. Tel Vifat kentindeki Suriye Milli Ordusu, SMO, askerlerinin operasyona yönelik hazırlıkları da sürüyor. Hazırlıkların önemli aşamalar içerdiğini belirten SMO komutanı Yonis Derbas, Türk hükümetinin düzenleyeceği operasyona hazırlık yapıyoruz. Hazırlık ve kontrol için silah ve mühimmatları topluyoruz. Yerine edilmiş sivillere göndermek istediğim mesajda onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Allah'ın izniyle onların güvenliğini sağlamak için topraklarını özgürleştireceğiz. Çünkü terör örgütü PKK her yeri bombalıyor, dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İmanoğlu'ndan çok konuşulacak sözler. Ezildiler. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.02'ye kadar bu ekranlardayiz değerli dostlar. Milli Savunma Milli Güdümlü Mermi Atmaca paylaşımı geldi. Karadeniz'de e test edildi değerli izleyenler. Suüstü harbi için geliştirilen hücum bot firkateyin ve korvetlerde kullanılabilen yüksek hassasiyetli gemi savar füzesi Atmaca Karadeniz'de test edildi. Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışında kullanılan Milli Güdümlü Mermi Atmaca'nın ateşlenme anının görüntülerini paylaştı de mil güdümlü mermi atmaca paylaşıldı. Karadeniz'de test edildi. Su üstü harbi için geliştirilen, kucumbot, firkateyn ve korvetlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli gemi savar fuzesi atmaca, Karadeniz'de test edildi. Milli Savunma Bakanlığı, MSB, Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışında kullanılan mil güdümlü mermi atmacanın ateşlenme anının görüntüsünü paylaştı. MSB, Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışında kullanılan milli güdümlü mermi atmacanın ateşlenme anının görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı. Başarıyla icra edildi. Paylaşımda, satılan sata milli güdümlü mermi atmaca ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi denildi. BİLLİAA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 2102'ye kadar bu ekranlardayız değerli izleyenler. Mehmet Ali oğlu 16 yaşında oldu aynı babasının kopyası. Mehmet Ali oğlu Ali sade 16 oldu. Son hali tıpkı babası Tuğba Coşkun'u 2011'de borçlanan Mehmet Ali Bir de bu evlilikten Ali Saadi adına bir oğlu olmuştu. Sağlığına kavuşan Mehmet Halil 2011 yılında boşandı Tuğba coşkun ve 16 yaşına basan oğlu Ali Sadi Erbille önceki akşam bir mekanda bir arak gelerek Ali Said'in doğum günü kutladı. Ali Said'in son hali dikkat çekti. Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Saadi 16 oldu. Son hali tıpkı babası. Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Saadi 16 oldu. Son hali tıpkı babası Tuğba Coşkun ile 2011'de boşanan Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Ali Saadi adında bir oğlu olmuştu. Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, 2011 yılında boşandığı Tuğba Coşkun ve 16 yaşına basan oğlu Ali Saadi Erbil ile önceki akşam bir mekanda bir araya gelerek, Ali Saadi'nin doğum gününü kutladı. Ali Saadi'nin son hali dikkat çekti. İlk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu. 1989 yılında oyuncu Nergis Kumbasar ile nikah masasına oturan ve bu evliliği 7 yıl süren Erbil'in 1995'te Yasmin Erbil'i kucağına alarak ikinci kez kız babası olmanın heyecanını yaşadı. Toplamda 5 kere nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, 2005-2011 yılları arasında Tuğba Coşkun ile evli kaldı. İkili, 2006 yılında ise oğulları Ali Saadi'yi kucaklarına aldı. Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Saadi önceki akşam, Ali Saadi'nin adlı mekanda doğum gününü kutladı. 16 yaşına basan Ali Saadi, ailesinin doğum günü hediyesi olarak ne aldığı sorularına yanıt vermedi. Mehmet Ali Erbil, oğlum 16 yaşına bastı. Bu günleri de gördü. Allah sağlık, sırhat nasip etsin daha çok doğum gününü görelim dedi. Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Sadin'in son halini görenlerse şoke oldu. Ünlülerin Çocukları Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları. İlal Aydın'ın kızı Lağbaş bu annesiyle yaptığı paylaşımı annem, en yakın arkadaşım, sırdaşım, hayattaki tek dayanağım ve tek yuvam. Beni bu hayatta gücüyle güçlü kılan, varlığıyla her gün bana ilham veren ve koşulsuz sevginin ne olduğunu öğreten koruyucu meleğim notunu düşmüştü. Tarık Emirtekin de Selçuk abiyle muhteşem bir işe imza attık diye konuştu. Tarık Emirtekin, kız arkadaşını annesiyle tanıştırdı. Kerimcan Kamal ile evli olan Doğa Rukkay Temmuz ayında anne olmuş ve ikiz bebekleri pirayi ile Rukkay Kerim'i dünyaya getirmişti. Rukkay çocuklarının fotoğraflarını ilk kez paylaşıp fotoğrafın altına şu notu düştü. Günaydın. Hava bulutlu ama bizde 3 aydır hiç görmediğimiz bir güneş açıyor. Ruhumuzda kırlangıçlar uçuyor. Her yerde pembe mor salkınlar uyandığımız andan itibaren. Bülbüller tepemizde geziyor öte öte. Fena aşık olduk herhalde. Bugün 3 ayımız bitti. Şükürle, sağlıklı, sevgiyle, merhametle, temiz vicdanlarla evlat yetiştiriyoruz. Sevginize iyi dileklerinizi, sokakta çevirip ikizler nasıl değişlerinize, en başından beri bizi koruyup kollayan dualarınıza kocaman sevgiyle. Emine gün zaman zaman Emre Kınay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile çektiği pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. O genç adam Yeşilçam'a damgasını vuran efsane oyuncu Sadri Alışık ile eşi Çolkan Alışık'ın torunu. Ünlü çiftin oğlu Kerem Alışık ile Sibel Tünagöl'ün evliliğinden dünyaya gelen tek çocukları. Bir zamanların çocuk oyuncusuydu. Henüz 12 yaşındayken Türkiye'nin en uzun süre yayında kalan dizilerinden birinde çocuk oyuncudu. Tam 13 yıl boyunca da öyle kaldı dizi bittikten sonra bir ara sesi soluğu çıkmadı. O arada okulunu bitirdiğini iş kurduğunu sonra da evlendiğini duydum. Aradan geçen zamanda eşinden boşansa da bir gün minik kızını elinden tutup gezdirirken gördük. Yani sözün özü bir zamanların küçük oyuncusu şimdi 40 yaşında üstelik yakın gözlüğü takan bir baba. Bizimkiler dizisinin Alice B. Atılay atlayı buluşup çocuk oyuncu olarak tanındığı ekranın uzağında olsa da dizinin tutkunları onun hayatını takip ediyor. Buluşup şimdi bir iş adamı ve kızını büyütüyor. Buluşup bizimkilerde rol almaya başladığında henüz 12 yaşındaydı. Dizinin kadrosundaki en küçük oyuncuydu. Çelik, Buket saygıyla evliliğinden olan oğlu Ata ile birlikte ata gündeki gösterisini izlemeye gitti. 13 yaşındaki Ata muhabirlerden çekinip apar topar tiyatro salonuna kaçınca, Çelik oğlun kameraları sevmiyor, fobisi var. Ben de üstüne gitmiyorum dedi. İsmail Bayrak. En çok aranan haberler. Son dakika. Hala bir televiz devam ediyor yaklaşık 21 kadar bu ekranlarda izler, dostlar. Sürege geri döndü, transferi resmen açıklandı değerli izleyenler. Son dakika göre Beşiktaş'ta teknik direktör Van İsmail yönetiminde yeni sezon çalışma başlayıp ve Fransız çat, ıı, çalıştırıcı'nın verdiği liste doğrultusunda. Transfer planlaması kurulmuştu. Romain Siles ve Gensan Fernandes ile birlikte sezonu açan siyah beyazlarda. World Rocks beklenirken flash bir gelişme yaşandı. Beşhaş eski golcüsü Cenk Tosun'un transferini bitirdi. Sağlık kontrolüyle geçen transfer rapor imzayı attı. İşte ayrıntılar. Son dakika Beşiktaş transferi duyurdu. Cenk Tosun resmen Beşiktaş'tı. Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta teknik direktör Valeriyen İsmail yönetiminde yeni sezon çalışmaları başlamış ve Fransız çalıştırıcının verdiği liste doğrultusunda transfer planlaması kurulmuştu. Romain Saiz ve Getson Fernandes ile birlikte sezonu açan siyah-beyazlılarda post beklenirken flash bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'un transferini bitirdi. Sağlık kontrolünden geçen Santifor, imzayı attı. İşte ayrıntılar. Cenk Tosun Son dakika haberleri, Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasına teknik direktör valiliyen Ismail'in verdiği rapor doğrultusunda start verilmişti. Romain Saiz ve Gelson Fernandesi kadrosuna katan siyah-beyazlılarda Micribat Sibai'nin Cühel Sia'ya dönmesinin ardından Rota Santifor transferine çevrilmişti. Everton ile sözleşmesi sona Eren Cenk Tosun, tuttuğu takım Beşiktaş'a geri döndü. İşte o paylaşım. Korvet transferi için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta gözler Otefors'ta çevrilirken Cenk Tosun ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün sağlık kontrolünden geçen tecrübeli futbolcu, siyah beyazlı takıma imzayı attı. Unutmamalı, bir gün herkes evine döner. Cenk Tosun, imzayı attıktan hemen sonra bir paylaşım yayınladı. Sana geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Tüm hayatını birkaç hayal üzerine adayan, yapılmaz denilenleri her defasında yapmak için uğraşan, Tek payısı başarılı olmak isteyen o adam yine sana geldi. Beni ben yapan camiaya yani yulama geldim. Yaşadığım üç şampiyonluk, binlerce anı, yüzlerce gol ve milyonlarca güzel fotoğraf karesi. Attığım gollerden sonra evimizde Tosun Paşa müziğinin çalmasıyla herkesin bir ağızdan ismimi haykırması. Şimdi yeniden ilk günkü heyecanımla, daha büyük bir hırsla geliyorum. Unutmamalı, bir gün herkes evine döner. Üç lig şampiyonluğu kazandı. 2014 yılında Gaziantepspor'dan siyah beyazlı takıma transfer olan Cenk Tosun 2018 yılında 22.5 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olarak rekor kırmıştı. İngiltere'de aradığı bulamayan ve ağır bir sakatlık yaşayan milli futbolcu 2020-21 sezonunun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a dönmüştü. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş ile daha önceki iki döneminde 3 lig şampiyonluğu yaşadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cüne Larin Beşiktaş'a veda etti gelsaray'ın eski yıldızı için tecavüz suçlaması her üzerine bu fazla haber okumak istiyorsanız habersiz olan tarih haber.coma bektizi verrim temmizize yer alan reklamlarda tıklayarak bizlere de destek verebilirsiniz daha mutlu daha huzurlu ve daha güveni bir Türkiye uyanmak diye akşamlar birisi a açık